Metropolitan Sanat Müzesi'ndeyiz. Üst katta Antik Yakın Doğu bölümündeyiz. Burada Asur sanatını inceliyoruz. Böylesi güç sembolleriyle dolu bir galeriye girdiğinizde gözünüz korkuyor. Burada kapıları destekleyen büyük heykeller var. Fantastik ve gerçekten de büyük. 21. yüzyılın güvenlik önlemleriyle dolu modern bir müzesinde olmama rağmen biraz gözümün korktuğunu itiraf edeyim. Bu heykeller oldukça yüksek. Ve kralın taht odasının girişine bir geçit oluşturuyor. Yani taht odasının dışında değil de kapıdan girdikten hemen sonra odanın içinde sizi karşılıyorlar. Mantıken sarayın taht odasına girebilen bir kişi davetli bir misafir olmalı. Ve buna rağmen bu heykellerin görevi misafirlerin bile gözünü korkutmak. Çünkü ayrıcalıklı davetlilere bile kralın gücü hatırlatılmalı. Peki burada devasa boyutlarda başka gücü temsil eden ne var? Bence yaratıkların kendileri de oldukça yıldırıcı görünüyor. Yaratık diyorum çünkü kafaları insan ama vücutları güçlü birer canavara benziyor. Bir tarafta kedi, diğer tarafta ise boğa vücudu gibi görünüyor. Aslında bu gördüğümüz kralın yüzü ve doğruca bize bakıyor. İki tarafta da birer yüz var ve simetrik. İşte o anda fark ediyorsunuz ki size bakan aslında bir yaratık. Kralın kendi değil. Bu yaratıkların bedenlerine hadi bir daha bakalım. Önde iki farklı bacakları var. Sağdakinin toynakları var. Boğayı andırıyor. Sol taraftaki ise pençeleriyle kediye benziyor. Odaya girince size bakan bu canavarlarla karşılaşıyorsunuz. Ve ister istemez kralı görmeden önce şöyle bir duruyorsunuz. Sonra aralarındaki boşluktan yürüdükçe, bu canavarların kanatları olduğunu fark ediyorsunuz. Oldukça karışık, fantastik bir yaratık bu. Ve bu bir güç sembolü. Eminim bu fantastik yaratığa bakan insanların aklı karışıyordur. Kralın taht odasına girince karşılaşılan bu görüntü, adeta insanları sindiren bir faktör. Onların yanından geçtiğimizde, Figürlerin doğallığıyla ilgili ilginç bir şey fark ediyoruz. Onlara önden baktığımızda iki bacak görüyoruz. Sonra kenara yürüyoruz ve ön tarafta kalan ön bacak hariç üç bacak daha görüyoruz. Eğer dikkatli bakarsanız toplamda beş bacakları var. Yani birbirinden farklı iki bakış açısı kullanılmış. Bu detay ilk bakışta açıkça görülmeyecek türden. Bu heykele ya önden ya da yandan bakmalısınız ve her iki türlü de anlamı tam. Ama ortadan bakarsanız beş bacaklı bir yaratıkla karşılaşıyorsunuz. Bu hile sayesinde taht odasına yaklaşırken önden canavarın duran haliyle karşılaşıyorsunuz. Sanki hey dur diyormuş gibi. Ve yürümeye devam edersek yaratık da sanki bizimle birlikte yürüyormuş gibi görünüyor. İki heykelin arasındayken hissettiğiniz tam da bu. Hareket hissi yaratıyor çünkü hareket ederken sahip olması gereken dört bacağı da görüyoruz. Eğer ki ayaklar önde olduğu gibi yan yana olsaydı o zaman aynı hissi yaratmazdı. Figür, vücudun gücünü vurgulamak için yandan bakıldığında hareket halinde resmedilmiş. Oldukça fazla oyma var. Kanatlar ve sakallar oldukça detaylı çalışılmış. Tipik Mezopotamya tarzı naturalizmi ve stilizasyonu görebiliyoruz. Vücudun belli kısımları var ki oldukça naturalistik, doğal duruyor. Bu pençeler kedi pençesi gibi görünüyor. Neredeyse kasları bile görebiliyoruz. Ama birçok detay stilize edilmiş. Tekrarlanan geometrik şekillere evrilmiş. Mesela saç ve sakal ya da tıpkı kanatlarda olduğu gibi. Oldukça doğal ve doğaüstü. Buna ayrıca tasarımın bütününde de görüyoruz. Bunlar doğada pek de görülmeyen tasarım ögeleri. Ama sakalda tüm bu tekrarlanan dörtgen ve spiralleri görebiliyoruz. Oldukça dekoratif duruyor. Bunu antik dünyadan tipik bir gardiyan figürü olarak görebiliriz. Mezopotamya'da saç ve sakallarda sıklıkla görülen ögelerle uyuşuyor. Asur sanatı ve erken Mezopotamya sanatı, krala çok odaklanmazdı. Mezopotamya sanatının erken örnekleri, mesela Sümer sanatı daha çok tanrılara odaklanmıştır. Ve kralı tanrıların temsilcisi olarak görür. Dikkat edin, tanrıların temsilcisi ya da hizmetkarı olarak krallar. Tanrımsı krallar değil. Ve burada ilginç bir şekilde kralın kafasını görüyoruz. Ama kafasına taktığı üç boynuzlu taç, tanrılarla bağlantılı bir detay. Bütün bunlardan açıkça anlamamız gereken bir şey var. O da kimin gücünü kabul etmemiz ve önünde diz çökmemiz gerektiği.